Ee, çocuklarda 6 aydan itibaren grip aşısını öneriyoruz. Hatta özellikle okula giden, kreşe giden, kalabalık ailelerde yaşayan çocuklara grip aşısı mutlaka yapılmalı. Zatürre aşısı zaten bizim aşı planlamamızda var ve ülkemizde 2 yaşına kadar tüm çocuklara rutin olarak yapılmaktadır.